Dünyada da altının ons fiyatı düşüş trendine girecek çünkü Amerikan Merkez Bankası FED varlık alımlarının miktarını artırır bundan sonra ve 2022 yılında. E, FED faiz artırımına başlayacak. Bu da altın için olumsuz. Gram altın TL fiyatında e, önümüzdeki 2 ay içinde 600 lira seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. Yani 585-590. O yüzden e, bozdurmak isteyen vatandaşları e, bu suni yükselişleri bir fırsata çevirebilirler. Vatandaşlarımıza şunu tavsiye ederim. Bu fiyatlamalar, köpük fiyatlamalar, suni yükselişler bu yüksek seviyeler kalıcı olmayabilir. Dikkat etmeli. Ve bu korku ve panikli vatandaşlar bu seviyelerden döviz ve altın almamalı. Şu anda bozurmak için uygun bir seviye.